Merhabalar, bu videoda Satürn'ün balık burcu transitinden bahsedeceğim arkadaşlar. 7 Mart 2023 tarihinde Satürn'ün kova burcu transiti tamamlanıyor ve Satürn artık 2,5 yıl sürecek bu yolculuğa merhaba diyor. Geçtiğimiz süreçte özellikle 2019-2020 senelerinde Satürn'ün Oğlak Burcu geçişine şahitlik ettik. Burada tabi pandemiyle alakalı bir takım kısıtlamalar, otorite konumundaki kişiler, siyasiler, liderler, üst düzey insanlarla alakalı ...birtakım kısıtlamalar, sınırlamalar, daralmalar yaşamış olduk. Devletler ve devletlerin yönetimi daha çok ön plana çıkmış oldu. Akabinde Satürn burcuna geçti. Burada biraz daha aslında kitlelerin bir araya gelmeye başladığı, sosyal medyanın çok daha aktif bir şekilde çalıştığı... ...ama bir taraftan da e, internete erişime, zaman zaman sosyal medyaya e, getirilen kısıtlamalarla beraber... ...büyük bir e, kitlenin bir araya gelişi engellenmeye çalışıldı. Aynı zamanda fikirler, idealler, hedefler, hayaller noktasında... Aslında çok da büyük hayaller kuramayacağımız, aslında e, durumun çok da e, iç acıcı olmadığı gerçekliğiyle yüzleştirdi bizi zaman zaman. Tabii kimimiz sosyal çevresiyle, arkadaşlıklarıyla, kimimiz yeterince emek vermesine rağmen kariyer gelirleriyle e, alakalı bazı sorunlar yaşadı. Ve aslında bu durum e, büyük hedefler için, büyük idealler için, e, büyük kitleler için bir çeşit e, kısıtlama, manipülasyon ve... E, bıkkınlık halini yarattı. Şimdi ise satürn balık burcuna geçiyor. Şimdi Satürnün balık burcu geçişi oldukça enteresan. Neden? Sınırsız bir alana getirilen bir sınırdan bahsediyoruz. Videonun kapağında da bahsetmeye çalıştım. Satürn balık enerjisi sınırsız bir alana, görülmeyen bir alana müdahale etmeye çalışmak gibi. Dolayısıyla e, her ne kadar satürn oğlak ve kova burcundayken yaşamış olduğumuz sıkıntılar olsa da. E biliyorsunuz ki Satürn, oğlak ve kova burçlarının yönetici gezegenidir. Dolayısıyla aslında Satürn'ün burada güçlü olduğu etkiler vardı. Ama Satürn'ün balık burcundaki tesiri e, çok daha enteresan bir tesir olacak gibi gözüküyor açıkçası. Burada tabi satürnün balık burcu geçişi nasıl olacak kimler satürn döngüsüne girecek bunları paylaşacağım özellikle kuşaklara olan etkisini de paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar videonun bu genel kısmında o yüzden bu kısımları atlamayın gerçekten asıl bilgi bu kısımda oluyor akabinde de tabi ki yine yükselen burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım oldukça kapsamlı bir video çekmeye niyet ediyorum bakalım umarım faydalı olur ve size rehberlik eder Evet, kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız, henüz abone değilseniz arkadaşlar, alma verme dengesini sağlamak adına kanalıma abone olabilirsiniz, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Yine beni instagram hesabımdan, instagram opikus hesabımdan takip edebilir. Aşağıdaki açıklamalar kısmından telegram grubumuza katılabilirsiniz. Ee, yakın zamanda birkaç gün içerisinde inşallah e, bir çekiliş planlıyorum e, başına yetişecek veya yılbaşından biraz sonraya sarkacak ama e, bu çekilişe katılmak için de özellikle e, hem Telegram grubunda olmanız hem de Instagram hesabımı takip etmeniz önemli olacaktır şimdiden destekleyen herkese teşekkür ederim aynı zamanda kanala maddi destek olmak isteyenler aşağıda teşekkür butonundan da destek olabilirler ve gelelim Satürn ve balık burcu arasındaki e, korelasyona Satürn dediğimiz zaman en çok korktuğumuz, karmanın gezegeni dediğimiz, bizi gerçekten zorlayan, zorlayarak, öğreterek aslında bir nevi terbiye eden, büyüten, olgunlaştıran bir gezegenden bahsediyoruz. Bir çeşit öğretmen, bir çeşit otorite, bir çeşit aslında güç olarak... Kabul edebiliriz. Satürn disiplinle ilişkilidir, zamanla ilişkilidir, çalışmakla ve azimle ilişkilidir. Aynı zamanda Satürn'ün zamanla olan ilişkisi arkadaşlar bizim döngülerimizi de etkilemekte. Ve Satürn dönüşlerinde esasında hayatımızda büyük farkındalıklar ve dönüm noktaları yaşamaktayız. Ortalama bir insanın 29 yaş civarında yaşamış olduğu birinci Satürn dönüşünde tam manasıyla artık kendini keşfetmeye başladığı bir süreç etkin olmaya başlar. İkinci satürn döngüsü yaklaşık 58 yaşına tekabül eder ve burada da aslında artık ikinci bahar ve biraz daha bu dünyayı keşfedip artık anın tadını çıkarmak istemek 58 yaş sonrası kendini çok daha etkin bir şekilde gösterecektir. Yani birinci satürn dönüşü kendini tanımak, bu dünyada ne için olduğunu anlamak, ikinci satürn dönüşü ise artık bu dünyanın zamanını kaliteli bir şekilde, verimli bir şekilde geçirebilmek gibi bir etkiyi çalıştırır. Zaman önemlidir. Zamanı neye harcadığın önemlidir. Emek, çaba önemlidir. Bir şeyi kolay yoldan elde etmek, satürne çok da uygun değildir. Bu nedenle olgun bir şekilde, azimle, vazgeçmeden, sebat halinde mücadele etmek, çaba sarf etmek... Satürn'ün buradaki aslında temel motivasyonlarını gösterir Tabii ki bir şeyi inşa etmek. Sağlam bir yapı, e, aynı zamanda toprak ile ilişkili olduğunu düşünecek olursak bir yapı inşa etmek. Zaman zaman e, bu inşa etmiş olduğumuz konuya dair e, bazı e, zevklerden fedakarlık etmek. Bir takım kısıtlamalar, sınırlamalar, gecikmeler, dayanıklılık testi Satürn'le ile ilişkilidir arkadaşlar. Ve bu zorluklarla, bu karmik yüklerle, e, bu baskıyla nasıl mücadele ettiğimiz, e, bununla nasıl başa çıktığımız... Aslında temel olaydır. Peki, Satürn balık burcuna geçtiği zaman nasıl çalışacak? Biliyorsunuz balık burcu, zodyan, son burcu arkadaşlar. 12. ev ile ilişkilendirilir. 12. ev bizim artık bu dünyayla bağımızı tamamen kopardığımız, bu dünyaya gelmeden önceki veya bu dünyadan gittikten sonraki alanı sembolize eder. Bilinçaltımızı, bilinç dışımızı, geçmiş yaşamlarımızı... Karmik aktarımlarımızı tam anlamıyla 12. evde görebiliriz. Aynı zamanda korkularımız, kaygılarımız, rüyalarımız, spiritel alanlar, maneviyantımız, bizi bu hayata bağlayan ruhsal e, fenomenler tamamen balık burcuyla ilintilidir arkadaşlar mistik tarafımız ruhsal tarafımız zaman zaman kendimizi feda ettiğimiz veya e, kurban rolüne soktuğumuz zaman zaman kendimizi aldattığımız kandırdığımız alanlar yine balık burcuyla ilintilidir özellikle tabii ki sanat sanatçılar Din adamları, dini konular, manevi konular, mistik ve spirtüel konular yine balık burcu ve 12. ev ile ilişkilidir. Psikologlar, psikiyatrlar, terapistler, ruhsal çalışma yapanlar, psikolojik çalışma yapanlar yine 12. ev ile ilişkilidir. Aynı zamanda doktorlar, hemşireler, hastane personelleri, hapishaneler, büyük ve kapalı alanlar yine 12. ev ile ilişkilidir. Burada tabii ki özellikle Satürn'ün bu alana... E, kısıtlama getirmesi çok enteresan oluyor arkadaşlar. Çünkü somut anlamda çok da gözlemleyebileceğimiz bir e, alanın varlığından bahsedemeyiz. E, dolayısıyla burada aslında e, bu soyut alanın somut bir şekilde tezahürü söz konusu olacaktır. E, Balık burcu genellikle e, toplumsal kurallar veya toplumsal normların dışında kendine has ahlaki ve toplumsal kuralları yaratan ve geleneğe aykırı davranmayı tercih eden bir formdur. Dolayısıyla burada aslında bu kurallar arasında sıkışmış bir hali de deneyimlemeye başlayacağız. Her birimiz haritamızın balık burcunu temsil etmiş olduğu alanlardan. Tabi balık burcu, zodyan son burcu olduğu için aslında satürnün bir zodyak turunu tamamlayıp sona geldiğini söyleyebiliriz. Demek ki artık satürnün bu yolculuğunun sonuyla beraber bir takım konularda hat safaya ulaşmış, doyuma ulaşmış hususlar var. Ve artık bunların ortaya çıkması, patlaması, aşılması veya kapatılması gerekiyor. Şimdi bu sınırın artık son haddine varıldığı için... Bu alanla alakalı ciddi müdahaleler olacağını da söyleyebiliriz. Tabii ki burada kolektif enerji ki 12. evasına kolektif bilinçle de ilişkilidir arkadaşlar. Yani bizim kolektif bilince bağlanmış olduğumuz alan yine 12. evimizin ne kadar güçlü olduğuyla ilintilidir. Burada Satürn balık burcundayken bu dağınık enerjiyi toparlamaya çalışmak, bu dağınık enerjiyi kısıtlamaya çalışmak oldukça güç olacaktır. Özellikle tabii ki herkesin kendi ahlaki değerlerini, kendi normlarını kendine has bir şekilde uygulamaya çalıştığı bir şekilde ruhsal ve sezgisel yollarla ilerlemeye çalıştığı bir süreçte getirilen bu kısıtlama enerjisi bu toparlanmayı sağlayabilir ancak daha çok da dağıtabilir gibi gözükmekte. Satürn'ün balık burcundaki dönüşü özellikle duygusal konuları ön plana geçir, getirecektir arkadaşlar. Birçok duygusal hususun artık sonuna gelinmesi kapatılması yani duygularımıza bir nevi set koymamız. Bir nevi artık bu konuları e, realiteye dönüştürememiş olduğumuz alanları artık tamamen arkamızda bırakmak anlamına da gelecektir. E, belki 30 yıl boyunca ki bir satürn dönüşü dediğim gibi yaklaşık 29-30 yıl sürmekte. 30 yıl boyunca e, yaşayanlar için aldığımız yaralar, geçtiğimiz yollar, e, 30 yıllık döngünün tamamlanması bu etkiyle beraber söz konusu olacaktır arkadaşlar. Özellikle bu süreçte ruhsal sağlığımızın çok daha ön plana çıkacağı bir süreç aktif olacak arkadaşlar. Yani herkes aklını korumaya çalışacak bu süreçte. E, ruhsal çalışmalar, şifa çalışmaları çok daha etkin bir şekilde çalışacaktır. Bununla beraber e, terapistler e, Telepe almak isteyenler bu şekilde hayatına devam etmek isteyenler düzenli bir şekilde ruhsal anlamda aslında kendini geliştirmek ve iyileştirmek isteyenlerin e, daha yoğun bir şekilde e, istek ve arzulu duyacağı bir süreç aktif olacaktır. E, burada e, aslında satürn balık geçişiyle beraber uzun zamandır içinde bulunan bu pisişik alan, ruhsal alan, zihinsel sağlık, ruhsal sağlığa e, dair konularda artık sağlam bir takım adımlar atılabilir. Bu konu gerçekten çok büyük noktaya ulaşabilir. Çok ciddiye alınmaya başlayabilir. Belki bu konuda devletlerin veya işte hükümetlerin bir takım etkinlikleri olabilir. Veya bu konularda katkılar sağlanabilir. Bu alanda aslında çalışmamız gerektiğini, kendimizi iyileştirmemiz gerektiğini fark etmeye başlayabiliriz. Evet, Satürn balık geçişiyle beraber bir bakıma duygular dibe kadar vuracak ve sonrasında tekrar toparlanmak ve şifalanmak adına da aslında mücadele etmek gerekecek. Burada tabii ki Balık burcu hayallerle ilgilidir. Ee, hayallerimizin gerçekleşmesi, ideallerimizin gerçekleşmesiyle alakalı e, bir takım e, materyallerin olması gerektiğini fark edebiliriz. Yani bu hayallerin gerçekleşmesi için hem büyük bir azim, çaba, mücadele hem de e, somut anlamda bir zeminin oluşması gerektiği gerçekliğiyle karşı karşıya kalabiliriz. Yani hayaller ve hayatlar kısmı. E, hayaller balık burcunu sembolize ederken hayal, hayatlar kısmı ise satürn ile ilişkili olacak. Demek ki e, biraz ayakları yere basan hayaller kurma eğiliminde olmamız gerekecek bu süreçle beraber. İçsel alanımıza yöneleceğiz. Ruhumuza kalbimize yönelmeye başlayacağız arkadaşlar. Daha yüksek, daha ulvi bir amacın peşinde koşmak önemli olacaktır bu süreçte. E, özellikle tabii ki balık burcunda satürn ilerlerken şifa şifacılar, şefkat, mert Merhamet, aşk, sevgi çok daha kıymetli bir hale gelecek. Belki de buna yüklenen anlam yeniden dizayn edilmeye başlanacak. Burada en iyi versiyonumuza ulaşmak için ki Zodiac döngüsünün 30 yılda tamamlanıp geldiği bu noktadan... Dünyanın aslında bizim hayallerimiz için çok daha uygun bir yer olmadığını ama kendi içimizde mutluluğu bir şekilde sağlayabileceğimizi, keşfedebileceğimizi fark edeceğiz. Yani duygusal yüzleşmelerin, karmik derslerin e, hat safhaya ulaşacağı bir süreç arkadaşlar. Bilinçaltımız, bilinç dışımız, kolektif bilincin artık zuhur etmeye başlayacağı bir süreçten bahsediyoruz. Tabi zaman zaman satürn balık burcunda... Bu dünyanın zorlu gerçekliklerinden uzaklaşıp kaçmak, saklanmak, sığınmak... Eğilimi de getirebilir. Yani insanlar biraz daha aslında birbirlerinden uzaklaşıp kendi içlerine, özlerine dönme eğilimi gösterebilirler. Bu duygusal gelgitler ve duygusal dalgalanmalarla beraber aslında kendimizi iyileştirmeden başkasına herhangi bir faydamız olmayacağını fark etmeye başlayabiliriz. Önce kendimizi şifalandırıp sonra insanlara yardım etmemiz gerektiğini, sonra o büyük hayallerin ve ideallerin peşinden koşmamız gerektiğini Keşfetmemiz gerekecek. Belki de büyük amaçlarımız büyük ideallerimiz var. Ancak e, bunu gerçekleştirebilmek için gerçekten e, sağlam bir irade ve duygusal anlamda e, büyük bir olgunluk gerekiyor. E, demek ki duygusal testler, hayallerle alakalı testler, bilinçaltımız, bilinç dışımız ve e, burada aslında gelgitli ruh halimizle alakalı bazı sınavlar vereceğiz. Satürn'ün bu geçişiyle beraber. Balık burcu ve 12. ev aynı zamanda nostaljik bir alandır arkadaşlar. Geçmiş anılarımız, geçmişte kalan aşklarımız, geçmişteki travmalarımız ön plana çıkmaya başlayacak. Ve bu süreçte aslında geçmişe duyulan bir özlem, bir nostaljik havada hakim olabilir. Ancak tabii ki Satürn'ün buradaki öğretisi geçmişi artık tamamen arkamızda bırakmayı başarabilmek o geçmişin girdaplarından yaşanılanların getirmiş olduğu kurban psikolojisinden uzaklaşmanın artık şart olduğunu gösteren bir deneyimi bizlere yaşatacak. Yönümüzü ve yerimizi bulmamız gerekecek. Yeniden kendimizi inşa etmemiz gerekecek. Kendimizi yeniden gerçekleştirebilmek adına geçmişimizde bize iyi hissettiren veya bizi üzen, yaralayan konuları Artık bir şekilde çalışıp kapatıp. Yolumuza devam etmemiz Önemli olacak arkadaşlar Tabii ki e, özellikle 12. Bize e, belli dersleri Çözemediğimiz ve göremediğimiz zaman Benzer deneyimler yaşatır Yani e, aldatılma korkusu Olan e, bu tarz bir travması Olan durmadan farklı kişilerle Benzer senaryoları yaşar Veya değersizlik duygusu olan Sürekli kendisini değersiz hissettirecek Deneyimlere çekilir İşte aslında bunlar bizim bilinçaltımız Bilinç dışımızla ilgilidir Belki çocukluğumuzda duygusu Duyduklarımız, gördüklerimiz, yaşadığımız hayat, belki e, kolektif bilinçten bize aktarılanlar, belki de kendi çevremizle alakalı gözlemlerimiz veya bu dünyaya dair gözlemlerimiz ve yargılarımız. İşte bu yargılar yeniden gözden geçirilmeye başlanacak arkadaşlar. Kendimizi iyileştirmek adına Artık bu geçmiş travmalardan, bu sıkıntılardan ve sürekli geçmişteki güzel günleri düşünüp yaşattığımız o nostalji hissinden uzaklaşmamız gerekiyor. Artık kendi geleceğimizi inşa etmemiz gerekiyor ve 30 yıllık döngüyü arkamızda bırakmamız önemli olacaktır. Bu süreçte tabii ki bilgeliğin çok artacağını söyleyebilirim. Satürn balık aslında bilgeliğin en üst safasıdır. Bu süreçte gerçekten herkesin ruhsal anlamda oldukça olgunlaşacağı, olaylara daha yargısız ve geniş bir perspektiften bakmaya başlayacağı bir süreçte etkin. Burada kolektif bilinç, aslında kolektif bilinçten yapılan aktarımlarla beraber orada saklı olan hazinelerin aslında bizim bu dünyaya gelirken Bildiğimiz ama unuttuğumuz konuları tekrar hatırlamamız için bize ait olan diğer alternatif seçenekleri keşfedip yaşayabilmemiz için de oldukça etkili olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet hepimiz bu yaşamış olduğumuz duygusal gergitlerden sonra bilge ruhlar olarak yolumuza devam etmeye başlayacağız zaten satürn balık burcunda doğan arkadaşlar bilge ruhlardır kendine has bir normu kendine has bir ahlak anlayışı olan insanlardır ve Satürn'ü balık burcunda olan arkadaşlar da artık satürn dönüşlerini bu iki buçuk yıllık süreç içerisinde deneyimleyecekler evet satürn balık burcu döngüsüyle beraber İlk satürn dönüşünü yaşayacak olan kuşaklar 1994 ve 1996 yılları arasında doğan kuşaklardır arkadaşlar. Bu tarihlerde doğan arkadaşlara şöyle bir göz attığınız zaman gerçekten oldukça olgun bilgi ruhları olduklarını yaşıtlarından, akranlarından hatta kendilerinden yaşça büyük insanlardan çok daha olgun ve e, olaylara yargısızca bakabilme özelliğine sahip e, arkadaşlar olduğunu keşfedebilirsiniz. E, benim kendi gözlemlerim de bu şekildedir. Yani e, kendilerinden belki 7-8 yaş büyük e, bir e, kuşaktan dahi Olgunca bakabilen, yargısız bakabilen ama toplumsal normları çok da kabul etmeyen, bunları sürekli sorgulayan, eleştiren ve e, hatta bu düzeni yıkmak isteyen e, bir kuşak olduğunu söyleyebilirim. Aranızda 94 veya 96 doğumlular varsa, yorumlarda yazarsa sevinirim. E, sizin de özellikle e, bu tarz sorgulamalar içerisinde olduğunuzu ve bir şekilde aslında yargısızca dünyayı kabul edebildiğinizi her durumu, her şartı e, bir şekilde kucaklayıp yapabilirsiniz. E, Şefkatle karşılayabildiğinizi söylemekte fayda var. Evet 28 Ocak 1994, 7 Nisan 1996 doğumlular. Bununla beraber 21 Mayıs 1993 ve 30 Haziran 1993 arasında doğanlar. 16 Aralık 1964 ve 3 Mart 1967 arasında doğanlar. Yani 1965-66 kuşağı bununla beraber yine 94 95 kuşağı ve 96'nın bir kısmı yine 23 Mart ve 16 Eylül arası 1964 kuşağında Doğanlar artık Satürn dönüşünün bir Birincisini ve ikincisini yaşıyorlar. 93 ve 96 yılları arasında doğanlar birinci satürn dönüşünü yaşarlarken 64 ve 67 arasında doğanlar ise e, ikinci satürn dönüşlerini yaşamaktalar. Bu deneyimi artık e, biraz zorlayıcı olsa da artık tam bir olgunluk seviyesine ulaştıracak bir döngü e, şeklinde yaşayacaklar. Bununla beraber tabii ki satürnün balık burcu geçişi e, kimleri etkileyecek diye baktığımız zaman özellikle Prüto başak kuşağının oldukça etkileneceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Prüto başak kuşağının genel prototipi aslında tamamen hizmet odaklı olmak. E, servis odaklı olmak ve e, kendini feda eden iki kuşak arasına sıkışmış bir kuşaktır. Plüto başak kuşağı 1956 ve 1971 yılları arasında doğanların Plüto'ları başak burcundadır arkadaşlar. E, ve Plüto başak kuşaklarının satürnle almış oldukları tabii ki karşıt açı 2,5 yıl boyunca etkin olacaktır. E, dediğim gibi yine bu kuşak arasında bulunan bilhassa. 64 ve 67 yıllar arasında doğanlar bu etkiyi tabii ki double olarak alacaklar. Biraz zordur açıkçası bu döngüleri tamamlamak zordur. Büyük sınavlar veririz. Yeterince emek vermediğimiz, çaba göstermediğimiz, samimi olmadığımız alanlar karşımıza çıkar ve bunlar için çok çalışmamız, çok mücadele etmemiz gerekir. Bu alanlarla ilgili tabii ki Plüto ve Saturn karşıtlığı iki büyük gücün karşı karşıya gelmesi bir takım kısıtlamalar, daralmalar veya haritanın almış olduğu etkiye bağlı olarak bazı sağlık sorunları, bazı zorlayıcı vakaları da beraberinde getirebilir. Ama büyük bir gücü de aynı zamanda barındırmayı sağlayacaktır arkadaşlar. Yine plüto kuşakları açısından bakacak olursak bu bağlamda plüto akrep kuşakları buradan güzel bir etki alacak arkadaşlar. Yani 1984 ve 1995 yılları arasında doğanlar ki burada özellikle 1995-96 aralığına tekabül eden alanda e, yine hem Plüto akret döngüsüne destek hem de Satürn dönüşüyle beraber aslında büyük bir güç elde edecek bu sene özellikle 95 yılında doğanların gerçekten büyük bir parlama dönemi, büyük bir olgunluk kazanma dönemi diyebiliriz arkadaşlar. Plüto Akrep burcundan Satürn'e kurmuş olduğu kontakla beraber 1984 ve 1995 yıllar arasında doğanları da oldukça güçlendirecektir. Tabii ki devlette, hükümette belli kademelere gelebilirler. Kariyer anlamında belli yükselişler yaşayabilirler. Çok çalışan, çok emek gösteren, hak ettiği noktaya ulaşmayı hedefleyen ve bunu samimi bir şekilde yapan yine Plüto Akrep kuşakları, Plüton'un pardon Satürn'ün Balık burcu geçişiyle beraber emeklerinin de karşılığını almaya başlayacaklardır arkadaşlar. Bununla beraber tabii Plüton Yay kuşaklarına gelecek olursak aslında burada biraz sert etkiler var. Plüto yay burcunda satürne kara görünüm yapacak arkadaşlar 1995 ve 2008 yılları arasında doğanlar genç kuşağımız daha genç kuşağımız burada aslında belli konulara kısıtlamalara engellenmelere artık tahammülsüz bir noktaya gelebilirler. Bu noktada aslında bu kuşağın yeri geldiği zaman ne derece ekstrem şeyler yapabileceğini de şahitlik edebiliriz arkadaşlar. Burada düşmanlığın artması, kısıtlamalara baskıya bir baş kaldırış. Ee, yine Pluto, yay kuşağının bu özgürlükçü yapısı, bu maceracı yapısıyla beraber ön plana çıkabilir. Bu dönemde özellikle e, patlamaya hazır bir volkan gibi olan kuşağın bilhassa 1995 ve 2008 yılları arasında doğan bir kuşak olduğunu söyleyebilirim. Evet, e, tabii ki akabinde e, 2008 sonrası doğan Plüton e, oğlak kuşakları ise burada yine destekleyici görünümler alacak arkadaşlar. Burada yine büyümek ve gelişlemek için destekleyici görünümler söz konusu olacaktır Plüto açısından. Durum bu şekilde ilerliyor. Bilhassa tabii ki burada 2. Satürn dönüşünü yaşayan Plüto Başak kuşaklarının Biraz daha dikkatli olması gerekecek. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekecek. Ee, geçmiş ve nostalji, geçmişte yapılan haksızlıklar, yanlışlar. Bunların içinde boğulmak veya debelenmek size bir fayda getirmeyecektir. Anın, yaşamın, her anının tadını çıkarmak, kaliteli bir şekilde yaşamaya çalışmak çok daha kıymetli olacaktır. Yine... Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber özellikle 2003 yılından 2011 yılına kadar doğan kuşağın Uranüs'ü balık burcunda olduğu için Uranüs-Satürn kavuşumu yaşanacak arkadaşlar burada. Yani eski ile yeninin birbiriyle olan çekişmesi ve mücadelesi özellikle ilk gençlik yıllarında olan bu arkadaşları da yoğun bir şekilde etkileyecek. Yani bir yandan baskı, bir yandan özgürleşme çabası, bir yandan sınırsızlık ve sorgulayıcılık, bir yandan sorgulanmaması gereken hususlar arasında ciddi bir mücadeleyi de beraberinde getirecektir. Bununla beraber tabii ki. Özellikle Uranüs'ü yay burcunda olan 1981 ila 1988 yılları arasında doğan kuşağında Satürn Uranüs karesini yaşayacağını söyleyebiliriz. Tabi burada Satürn Uranüs karesi ile beraber aslında 2021 senesinde ve 2022'de de etkin bir şekilde hayatımızda olan bu yeni ve eskinin çatışmasını bilhassa 81 ila 88 kuşaklarının da bir gerilim olarak yaşayacağını ifade edebiliriz. Akabinde tabii ki 88 sonrası 89 ile başlayan kuşakta Uranüs oğlak burcunda. Dolayısıyla yine Uranüs'ün bu kuşak sonrasına ciddi bir katkısı ve desteği olacaktır. Yani 88'in ikinci yarısı ve 96 yılına kadar doğmuş olan kuşağında Uranüs'ü oğlak burcunda olduğu için Satürn ve Uranüs arasında güzel bir paslaşma enerjisinin olacağını da ifade edebiliriz Herkes yine Uranüs yay kuşağından önce doğan Yani 81 öncesi kuşak Yaklaşık 75 sonrası kuşakta Yine Satürn'ün bu geçişinden Destekleyici görünümler alacak Yine 1984 ve 2000 yılları arasında doğan Neptün Oğlak kuşağıda Satürn'den güzel bir destek alacak arkadaşlar Burada özellikle hayallerini gerçekleştirmek isteyen Hayalleri, vizyonları, idealleri için mücadele eden bu kuşak yani 84 ila 2000 yılları arasında doğan bu kuşak ki birçoğu zaten Plüto, akrep kuşağına da denk gelmekte. Gerçekten büyük bir güç elde edecek gibi gözüküyor çalıştığı, mücadele etmiş olduğu alanlara dair. Ancak 1970 ve 1984 yılları arasında doğan Neptün kuşağı Satürn'den ciddi anlamda kare görünümler alacak. Özellikle 1970 ve 1984 kuşakları hem Plüto terazi etkisinden hem de Neptün yay etkisinden mütevellit. Satürn'ün bu balık burcu geçişiyle beraber ilişkilerini, inançlarını, değer yargılarını sorgulamaya başlayacak. İnanç sistemlerinde ciddi bir devrim yaşayacaklarını bu kuşağın özellikle belirtmek isterim arkadaşlar. Genel adlarıyla bu aslında transitler bu şekilde tabii ki daha özele ve detaya inilebilir. Ancak güneş burçlarınız açısından da değerlendirecek olursak, tabii ki yükselen burçlarını bilmeyenler açısından, bilhassa güneşi, ikizler, başak ve yay burcunda olanlar, satürnün bu geçişiyle beraber oldukça zorlanarak dönüşüm ve değişim yaşayacaklar. Hakeza bununla beraber güneşi, boğa, akrep, yengeç, ve e, oğlak burcu olanlarda satürnün desteğini arkalarına alacaktır arkadaşlar. Bu iki buçuk yıllık döngü içerisinde. Evet özellikle değişken burçların haritada yoğunluğu söz konusuysa yani ikizler, başak, yay ve balık burçlarının haritada yoğunluğu söz konusuysa o değişken ve esnek olunan alanlarda biraz daha sağlam bir yer edinmekte oldukça kıymetli olacak gibi gözükmekte satürnün. Bu geçişiyle beraber. Şimdi. Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber arkadaşlar. Özellikle dini yargılar. Cemaatler. Dernekler. Vakıflar. Gözden geçirilmeye başlanacak. Hayır için yapılan işler. Bağışlar. Bu tarz toplanan paralar. Bununla beraber. Karşılıksız yapılan iyilikler. Bunlarla alakalı. Bir takım skandallar ortaya çıkabilir. Yani. Cemaat ve dini yayma amacını öngörmüş olduğunuz toplulukların, bazı toplulukların tabii ki fiyaskoları ortaya çıkabilir ki nitekim yavaş yavaş bunların etkisini deneyimlemeye başladık. Bununla beraber bu yapılanmaların gözden geçirilmesi, denetlenmesi adına bir takım hareketlerde bulunabilir. Aynı zamanda inanç sistemi. E, ne dair Dini anlayışa dair, dini suistimal eden, inançları suistimal eden, ruhsal konuları suistimal ederek kendisine menfaat sağlamaya çalışan insanların da Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber ciddi bir e, sınavı da başlıyor arkadaşlar. Burada özellikle niyetin, amacın, çabanın çok daha kıymetli oldu ve bu. Aslında karma yaratanların bu karmalarla yüzleşmek zorunda kalacağı bir döngüye giriyoruz. Temel motivasyon insanların en zayıf oldukları alan, gözlemleme şansı bulunmayan alan, inançları, değer yargıları ve kolektif bilinçten kendisine aktarılmış olan konular. Dolayısıyla insanların travmalarını, insanların zaaflarını kullanarak bir şekilde güç edinmiş kimselerin bu gücü sorgulanacak, konumları, değerleri sorgulanacak arkadaşlar. İnanç sistemlerine dair ciddi bir güncelleme, reform ve değişim, hatta buna dair bazı kısıtlamalar, engellemeler, bazı prosedürlerde gündeme gelebilir. Yine ruhsal konulara duyulan eğilimle beraber bu alanlara dair de bir takım düzenlemeler gelebilir gibi gözükmekte. Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber ilk temasında Satürn Fomalhaut kavuşumu yaşanacak esnada özellikle bu alanda e, hak edişlerde dağıtılmaya başlanacaktır arkadaşlar. Bilhassa e, balık burcunun e, 0 ila 5 derece arasında gezegen dizilimleriniz varsa bu alanda Mükafatlar, ödüller veya cezalarda beraberinde gelecektir. Kraliyet yıldızlarının satürne teması burada artık kalıcı bir ünvan, kalıcı bir e, otorite veya kalıcı bir e, düşüşü de beraberinde getirecektir. Yani kraliyet yıldızlarının esasında iki yüzü vardır arkadaşlar. Burada temel esas e, etik, ahlak ve e, samimiyet üzerine şekillenmiştir. Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber dünyevi hırsların, maddiyatın, dünyevi konumların ve itibarında oldukça zayıflayacağı gerçek anlamda manevi değer yargılarının ve bunları duyulan esasların e, çok daha kıymetli olacağı bir süreçte etkin olmaya başlayacak arkadaşlar. Yani duygularımızı algılayabilmemiz, duygularımızı hissedebilmemiz, onlara dokunabilmemiz çok daha kıymetli olacak. Bu süreç itibariyle dediğim gibi bizim duygularımızı, bizim inançlarımızı, bizim zaaflarımızı kullanarak kendisine bir yer veya itibar veya hut güç edinmeye çalışan kişilerin de bu süreçte bir takım sınavlar verdiğine şahitlik edebiliriz. Aynı zamanda sanatçılar, doktorlar, hemşireler onlarla alakalı ciddi sınavlar olabilir. Hapishaneler, hastanelerle ilgili. Ciddi düzenlemeler gelebilir. Bu süreçte tabii ki sağlık çalışanlarıyla ile alakalı daha sert koşullar ve belki de sağlık çalışanlarının ciddi bir göçü söz konusu olabilir arkadaşlar. Ülkemiz açısından bakacak olursak. Yine hapishanelerle alakalı, yetiştirme yurtlarıyla alakalı, cemaatler ve dernekler, vakıflarla alakalı bir takım skandallar gün yüzüne çıkabilir. Satürn'ün bu balık burcu geçişiyle birlikte. Evet, Satürn ve balık ikilisi... Artık 94 ve 96 yıllar arasında başlayan bu etkiyi tamamlamaya geliyor. Özellikle e, tabii ki burada Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber bilinçaltımıza oynanan oyunların da artacağı. E, burada alınan mesajların karşılaşılacak durumların tamamen bilinçaltımıza oynanacağı bir süreçte etkin olacak arkadaşlar. Yani gerçekten bu süreçte kendi frekansımızı koruyabilmeli. Ruhsal ve mental sağlığımıza özen göstermeliyiz. Güvene, güvenebildiğimiz insanlarla beraber ilerleyip ruhumuzu kimseye teslim etmemeliyiz. Bu çok kıymetli olacak. Gerçekten ruhumuz, duygularımız, inançlarımız, değer yargılarımızın bizimle beraber, bizi insan yapan değerlerin Bizimle beraber kalabilmesi oldukça kıymetli olacaktır arkadaşlar bu süreç itibariyle. Evet burada tabii ki ilaç sektörüyle alakalı bir takım düzenlemeler söz konusu olabilir. Burada bilhassa psikiyatrik tedavilerle alakalı yeni bir takım ilaçlar, pazarlama stratejileri, antidepresanlar veya işte depresyonu, umutsuzluğu, bununla beraber korkuyu pompalayan haberler, reklamlar, yayınlar da yapılabilir arkadaşlar. Her ne kadar süreç zorlayıcı olsa da bunlara kendimizi kaptırıp korku frekansına geçmememiz gerekiyor. Kendi içimizdeki potansiyeli yakalayıp Onunla beraber e, o duygunun yoğunluğuyla beraber aslında var olabilmeyi e, keşfedebilmek bilhassa önemli. Kendi varlığımızla ve ruhumuzla aslında bağ kurabilmek. Bu bedensel ve materyal dünyadan biraz uzaklaşıp ruhumuzu bedenimize entegre edebilmek. Aslında satürnün temel mesajını da e, içerecek gibi gözüküyor. Yine uyuşturucu maddelerle alakalı, yasaklı maddelerle alakalı da arkadaşlar e, bir takım durumlar, krizler ortaya çıkabilir. Bunların çok daha fazla yayılmaya başladığı veya bununla alakalı bir takım sıkıntılı süreçlerin ortaya çıktığı durumlar e, deneyimlenebilir ne yazık ki. E, bununla alakalı e, özellikle sosyal medyadaki reklamlar, e, sübliminal bir takım mesajlar, bizim ruhumuzu, bizim benliğimizi, bizim umudumuzu e, ekardetmeye çalışan konular ön plana çıkacaktır. Bu süreçte zaaflarımızın bizim aslında korkumuza dönüşmemesine dönüşmemesine yönelik adımlar atmalıyız ki ayakta kalabilelim. Ve netice itibariyle Satürn'den çok da korkmamak lazım. Bilhassa ilahi adalet mekanizması işlemeye başlayacaktır. Satürn'ün balık burcuna geçtiği ilk süreçler oldukça zorlayıcı olsa da duygusal girdaplarda boğulup çıksak da sonunda, günün sonunda arkadaşlar her zaman doğru olan, gerçek olan Kazanacaktır. O yüzden bu söylemiş olduklarımı lütfen bir felaket senaryosu gibi algılamayın. Ancak umutsuzluğa sevk eden, bir şekilde günün sonunda e, mahvolacağımızı düşündüren bir e, şeyden bahsetmiyorum. Tam anlamıyla doğru davrandığımız zaman, kendi benliğimize sahip çıktığımız zaman, inançlarımızın başkalarının menfaatleri için bir araç olmasından ziyade bizim varlığımızı, e, Kutsayacak bir mekanizma olduğunu kabul ederek ve kendi varlığımızla, ruhumuzla ve bedenimizle ilişki kurarak bu sürecin içerisinden çok daha güçlenerek çıkabilmemiz mümkündür. Şimdi satürn ve balık temasına baktığımız zaman aynı zamanda tabii ki dinler de bu süreçte oldukça sorgulanacaktır arkadaşlar. Dinlerle alakalı, din düşmanlığıyla alakalı konular da ön plana çıkabilir. Bilhassa Hristiyanlık ve buradaki mezheplerle ilgili ki balık burcu biraz daha Hristiyanlıkla ilişkilidir. Bu alandaki mezheplerle ilgili de bir takım kaotik sorunlar, sıkıntılar, engellemeler, baskılar ortaya çıkabilir. Ve burada aslında Hristiyanlarla alakalı da bir takım gündemler önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca karşımıza Çıkabilir gibi gözükmekte. Evet arkadaşlar genel hatlarıyla Satürn'ün balık burcu geçişi bu şekilde. Ee, her zaman Satürn biliyorsunuz geçtiğimiz süreçte ilk defa başımıza gelmiyor. Satürn oğlak sürecinde yaşadık. Satürn yay sürecinde yaşadık. Satürn Kova'da yaşadık. Hepsi bitip geçtiği gibi bu da bitip geçecek. Ama bu süreçte özellikle psikolojimiz, ruhsal sağlığımız, inançlarımız ve kendi kendimize telkin ettiklerimiz. Bunların üzerine çokça çalışmamız gerekecek. Travmalarımızla yüzleşmemiz gerekecek arkadaşlar. Artık kurban psikolojisinden çıkıp inisiyatifi elimize almamız, hayatımızın sorumluluğunu alıp direksiyona geçmemiz gerekecek. Bu durum her ne kadar bırakıp salmaya çok daha müsait bir ortammış gibi gözükse de aslında büyük bir döngüyü, 30 yıllık bir döngüyü tamamlayarak kendi varlığımızı artık Kutlamanın zamanı geldi ve e, bu zamana kadar tabii ki bunları suistimal edenlerin de e, zorlanacağı ve kendi kendileri, kendi kendileriyle, kendi sınavlarıyla mücadele edeceği e, ve dolayısıyla diğer insanlara çok fazla zarar veremeyeceği bir e, süreçten de bahsedebiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sıkıcı olmamıştır. Ee, biraz dağınık anlatıyorum, biraz heyecanlı anlatıyorum bu tarz transitleri, uzun vadeli transitler. Hepimiz deneyimleyip göreceğiz. Zaman zaman zaten bizler burada olduğumuz müddetçe bunları aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ise dilerseniz yükselen burçlara ilişkin yorumlara geçelim. Buraya kadar dinleyip beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın dostlar. Ben hemen koç burcuyla devam ediyorum. Merhaba sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar. Satürn'ün balık burcu transitinden önce Satürn'ün kova burcu transitinden bahsedelim. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, gelecek hedef ve hayallerinizle alakalı ciddi bir sorgulama süreci geçirdiniz. Burada hayallerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekti. Üzerine çalışmadığınız, çabalamadığınız projelerden vazgeçmeniz gerekti. Kariyer gelirlerinizle alakalı tam da hak ettiğiniz noktaya bir türlü ulaşamadınız. Ve arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreye dair de bir takım sınavlar vermiş olabilirsiniz. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca e, sevgili koç burçları. Tabii ki satürn kova burcundayken ikinci evinizdeki Uranüs'te de sürekli kare görünüm yaptı. Özellikle mali konular kazançlarınızla alakalı bir türlü tam anlamıyla rahatladığınızı hissettirmede size satürn. Ama yine de yükselen noktanıza güzel bir görünümü vardı. Şimdi ise satürn. Görünmeyen bir alana geçiyor sizin açınızdan. Balık burcuna geçiyor ve sizin 12. evinizde. İşte şimdi önümüzdeki 2,5 yıl boyunca bütün travmalarınız, korkularınız ve blokajlarınız ile karşı karşıya kalma zamanı. Ee, bu durum tabii ki sizi korkutmasın. Aslında ciddi bir iyileşme sürecinin başlangıcını tetikliyor olacak bu süreç. Ee, bu dönemde gördüğünüz rüyalar, karşılaştığınız insanlar, geçmişin tabloları çok daha anlamlı hale gelecek. Korkularınız... Bir şekilde karşınıza çıkacak korkularınızla yüzleşmek ve onları yenmek durumunda kalacaksınız. Örneğin yüksekten bakma korkunuz vardır. Yüksek bir yere taşınmak zorunda kalacaksınız. Bu korkunuzu yenmek adına tabii ki bu çok basit tabirle aktarmış olduğum bir durum. Özellikle kronik rahatsızlıklara bir takım yatkınlıklarınız varsa mutlaka bu süreçte check-up yaptırın. Ruhsal ve mental sağlığınızı da muhafaza etmeyi unutmayın. 2023'ün başlangıcında özellikle yaz aylarına kadarki süreçte Satürn Balık Burcu'na geçtikten hemen sonra Boğa Burcu'ndaki Uranüs ve Kuzey ay düğümüyle de çok güzel kontakları olacak. Burada özellikle kendi değerinizi keşfedebilmeniz, kendi varlığınızı kabul edebilmeniz adına aslında sizi biraz bilinçaltı blokajlarıyla zorlayacak bir süreçten bahsediyoruz. Çünkü... Kendi varlığınızı ön plana çıkarabilmeniz, kaynaklarınızı doğru yönetebilmeniz ve kazanabilmeniz adına aslında bu e, deneyimler yaşanıyor. E, dolayısıyla geçmişte kaybetmiş olduğunuz mali bir takım süreçler varsa yani mali kayıplar verdiyseniz bunları telafi etmek için çok sürpriz durumlar karşınıza çıkabilir. Bununla beraber geçmişte kalbinizi kıran, size değersiz hissettiren, özgüveninizi zedeleyen konularda çok farklı alanlardan büyük bir şifalanmada özellikle bu bahsetmiş olduğum aylarda gelecektir sevgili koç burçlarım. Burada özellikle bilinçaltı çalışmaları yapmak bol bol Manevi değerlere sarılmak, sık sık sağlık durumunuzu kontrol ettirmek gibi hamleleri gerçekleştirirseniz oldukça pozitif bir süreç deneyimlersiniz. Ta ki satürn burcunuza geçene kadar sevgili koçlar. Güzellikler sizinle beraber olsun bu dönemde. Satürn kova burcu transitinde neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Satürn balık burcuna geçiyor. Bundan önceki dönemde Satürn Kova burcunda ve sizin haritanızın tepesindeydi. Gerçekten haritanın tepesindeki bir Satürn kadar can sıkıcı bir durum olamaz. Sürekli hareketlerinizi kontrol etmeniz gerekti. Sürekli gelecekle alakalı kararlarda ee, bin düşünüp bir hareket etmeniz Bir adım atmanız gerekti Bu gerçekten zorlayıcı ve kasıtlayıcı bir süreçte Sizin adınıza öncelikle büyük bir geçmiş olsun diyorum Bu süreci atlattığınız sevgili boğa burçları Zaten Uranüs sizin burcunuzda Ve sabit burçlarda ciddi zorluklar yaşandı Artık 2023'te Biraz rahatlamayı hak ettiğinizi düşünüyorum Ki zaten yılın ikinci döneminde e, Çok şanslı etkiler alacaksınız Sevgili boğalar Şimdi Jüpiter pardon Satürn balık burcuna geçtikten sonra tabii ki 11. elinizde ilerleyecek. Burada özellikle kariyeriniz, geleceğiniz, medeni durumunuz, toplumsal statünüzle alakalı büyük sınavlar verdiniz. Geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca kiminiz boşandı, kiminiz evlendi, ailevi sorumlulukları aldı, ebeveynlerin sorumluluğunu aldı. Kiminiz kariyeri ve geleceği ile alakalı çok çalışmak zorunda kaldı, çok zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldı. Şimdi ise artık bu alanı sağlamlaştırıp, Sosyal çevrenizi yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Hayallerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Evet, yapısal durumlar, kritik süreçler geçti. Ama şimdi bunun artık somut bir duruma geçmesi gerekiyor. Yani ben bundan sonra hayattan ne istiyorum? Ben kimlerle beraber ilerlemek istiyorum bu yolda? Bunları gözden geçirmeye başlayacaksınız. Arkadaş ilişkileriniz gözden geçecek daha kısıtlı bir arkadaş çevresiyle muhatap olabilirsiniz bu dönemde. Aynı zamanda daha olgun kimselerle belki öğretmenler, belki yaşça büyük kimseler bunların edeceği rehberlikler ve alacağınız eğitimler size oldukça katkı sağlayacak olabilir. Bununla beraber e, tabii ki kariyer gelirleriyle alakalı da bir takım kısıtlamalar karşınıza çıkabilir. O yüzden harcamalara da bu süreçte dikkat etmek yerinde olacaktır. Özellikle Satürn'ün Balık Burcu'na geçtiği ilk dönemlerde yani bahar ve yaz aylarında Kuzey düğümü ve Uranüs'te de çok güzel bir konta olduğunu görüyoruz burcunuzda. Demek ki burada kendinizi artık özgürleştirmiş olmanın yani kendinizi yeniden bulmuş olmanın getirdiği bu hevesle merakla yeni idealler, yeni hayaller peşinde koşacaksınız. Anlatırken bile heyecanlanıyorum. Gerçekten artık kendi geleceğinizi kendi ellerinizle yavaş yavaş inşa etmeye başlıyorsunuz sevgili boğaburşlarım. E, bu süreçte tabii ki hayatınızdan çıkan dostlar olacaktır. Bazı ideallerden vazgeçebilirsiniz. Mali anlamda ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Çünkü umudunuz var, heyecanınız var. Bununla alakalı çabalayacak gücünüz var her şeyden önemlisi. Güzellikler sizinle beraber olsun diliyorum. Umarım. Güzel gelişmeler yaşanır bu süreçte ki zaten Satürn yükselen burcunuza da iki buçuk yıl boyunca güzel destekler sunacak sevgili boğalar. Özellikle Satürn kova transitinde neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler olanlar. Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber geleceğinizi yeniden inşa etmeye başlıyorsunuz. Bundan sonraki isminiz sıfatınız cisminiz ve insanların nazarındaki duruşunuzu yeniden inşa etmeye başlayacağınız bir dönem olacak sizin için. Öncelikle satürn kova burcundan geçerken neler yaşadınız? Bu süreçte tabii ki yükselen burcunuza güzel görünümler yapan bir satürn vardı. Daha çok olgunlaştığınız alanlar vardı. Özellikle satürn ee, ebeveynleriniz, belki babanız, bununla beraber yargısal konular, huku hukuksal meseleler, aynı zamanda e, yurt dışı ile alakalı konular, inançlar, manevi değer yargıları, belki medya veya sosyal medya alanlarında kendinizi ifade etme noktasında zorlanmış, sınırlanmış hissetmiş olabilirsiniz geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca. Ama bu zorlanma hissiyatı aynı zamanda yeni bir yaşam felsefesi oluşturabilmek adına da e, stabil bir duruşta olmanızı sağladı, şimdi ise satürn 10. evinize geçiyor. Tabi burada satürn 10. evi aslında sever biliyorsunuz oğlak burcunun evidir. Ancak e, tabi ki balık burcunda bu geçiş meydana geldiği için ve yükselenize zaman zaman kare görünümler yapacağı için kendi benliğinizi, kendi isteklerinizi, kendi duruşunuzu ve imajınızı sergilemeye çalışırken zaman zaman bir takım dayatmalara, baskılara ve sınırlamalara maruz kalabileceğinizi de gösteriyor. Burada özellikle kariyeriniz. Medeni durumunuz, insanların sizi ne şekilde tanıdığı ve nitelendirdiği ile alakalı bir sınav süreci söz konusu arkadaşlar. E, bu sınav süreci nasıl e, devam edecek? Özellikle gerçekten sizinle beraber olanlar e, ve sizin beraber olduklarınız sizinle daha sağlam bağlarla ilerlemeye başlarken e, bir takım elemelerde yaşanacaktır. Kariyerle alakalı zorluklar yaşanacaktır. Daha çok çalışmak, daha çok mücadele etmek e, gerekecektir bu süreç itibariyle. Yine beraber çalışabileceğiniz olgun insanlar veya otoriteyle yaşayabileceğiniz bir takım sorunlar sizi daha çok olgunlaştırmaya başlayacaktır. Eğer alanınızda yetkin iseniz, sağlam bir yer edinme ihtimaliniz söz konusu. Ancak bir takım e, Karışık durumlar varsa, samimiyetsizlikler varsa bunlarla da yüzleşilecektir. Medeni durumunuz, evliliğiniz, kariyeriniz, gelecekle alakalı plan ve hedefleriniz, insanların sizi nasıl tanıdığı, sizin kendinizi nasıl gösterdiğinizle alakalı alanlarda büyük bir mücadele süreci başlıyor. Şimdi Satürn balık burcuna geçtikten sonra özellikle bahar ve yaz aylarında Kuzey ay düğümü ve Uranüs'te de çok güzel kontaklar kuracak. Bu etki 12. evinizde yaşayacağınız için... Gerçekten içsel anlamda çok rahatlayacağınız bir süreç etkin olacaktır. Özellikle e, sezgileriniz çok aktif olmaya başlayacak. Geçmişle alakalı yaşanan konuların neden yaşandığını, niye bu e, hususların bu şekilde cereyan ettiğini fark edip geçmişinizle barışmaya başlayacaksınız. Aynı zamanda kariyeriniz veya geleceğinizle alakalı umutlarınız noktasında kaybetmiş olduğunuz bir takım değerler varsa... Bunları yeniden kazanabilme umudunun da varlığı sizi gerçekten mutlu edecektir. Yine özellikle insanlara karşılıksız yardımlarda bulunduğunuz zaman... Daha çok kariyerinizle alakalı İvime kat edeceğiniz bir süreci de Aslında göstermekte Burada koşulsuz sevgi enerjisine Geçerseniz gerçekten çok Büyük mucizeler ile de karşı karşıya Kalabilirsiniz bu bahsetmiş olduğum aylarda Sürpriz karşılaşmalar Sürpriz etkileşimler Beraberinde gelecektir geleceğinize Yön verebilecek ve çok fazla Hesapta olmayan kadersel değişimlerde Bu süreçte aktif Olacaktır sevgili ikizler burçlarım Evet umarım güzellikler sizinle beraber olur sevgili ikizler burçları. Özellikle satürn kova transitinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca Satürn'ün koruması altına girmiş bulunmaktasınız. Satürn kova burcunda ilerlerken size bir takım krizler yaşattı. Mali krizler, derinleşmek ve paylaşmakla alakalı sorunlar, ortaklaşa projeler, ortaklaşa birliktelikler adına ciddi mücadeleler verdiniz. Borçlar, ödemeler, kazanç, gelir gider dengesi, öngörülemeyen süreçler ve başkalarının dertleriyle ilgili oldukça yorulduğunuz bir süreç artık geride kaldı. Sevgili yengeç borçları şimdi ise Satürn 9. evinize geçiyor. Satürn'ün 9. ev geçişi ile beraber aslında biraz daha farklı bir alana geçiş yapacaksınız. Bu süreçte aşina olmadığınız konular, şehirler, ülkeler veya bilgilerle muhatap olacağınız bir dönem başlayacak sizin için. Belki çok fazla seyahat etmek durumunda kalabilirsiniz. Bazı yargısal konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bununla beraber tabii ki yeni bir fikir, yeni bir anlayış, yeni insanlar, yeni yerler, yeni bir yaşam felsefesi adına da Mücadele edeceğiniz bir süreç aktif olacak. Bu süreçte özellikle yeni tanıştığınız insanlar sizde büyük ufuk açarken bu insanlarla beraber hayatınızda sağlam ve yeni kalıcı bir yol ve yön de tercih edebilirsiniz. Bununla beraber yurt dışı ile alakalı plan ve programları olanlar varsa bu konuda çokça çalışmaları gerekebilir. Yine yer değişikliği, şehir değişikliği, çevre değişikliği veya sık sık e, mesafeleri kat etmekle alakalı bir zorluk durumunda söz konusu olabilir. Sosyal medya, medya ile alakalı daha çok çalışmak, daha çok kendini ifade etmek gereken bir süreç yine aktif olabilir. Bu süreçte aslında kendi yaşam felsefenizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Kendi değer yargılarınız üzerine çalışmaya başlıyorsunuz. Bu süreçte size rehberlik edecek bir takım kimseler de hayatınızda bulunabilir. Özellikle oldukça olgun ve e, aynı zamanda e, sizi bazen bazı konularda zorlayacak insanlarla da tanışabileceğiniz bir dönem olabilir gibi gözüküyor. Bu dönemde tabii ki e, yargıçlar, hukuksal e, gündemlerle alakalı bazı gecikmeler, örneğin bir davanız vardır, e, haddinden fazla gecikebilir, sürünceme kalabilir. Bunlarla ilgili zaman zaman zorluklar yaşayabilirsiniz. Babanızla alakalı bir takım sorumluluklar ve problemler de gündeme gelebilir. Ancak kendi doğrunuza keşfedebilmek ve kendinizi doğru bir şekilde ifade edebilmek adına da sağlam bir zaman dilimi olacaktır. Yine 9. ev, 2. evlilikle ilgilidir. Bu süreçte özellikle bu tarz gündemleri olanlar varsa bunun sorumluluğunu almakla alakalı da çalışabilirler. Dediğim gibi kendi manevi değerlerinizi yeniden inşa ediyorsunuz. Bugüne kadar çok da alışık olmadığınız bir coğrafyada kendinize yeni bir yer edinmeye çalışıyorsunuz. Tabii ki bunun da bir takım zorlukları beraberinde gelecektir. Ancak yükseleninizde güzel görünüm yapacağı için kendinizi bu vesileyle keşfedebileceğinizde ifade etmekte fayda var. 2023'ün bahar ve yaz aylarında Satürn'ün Uranüs ve Kuzey Ay düğümüyle çok güzel kontakları olacak. Sizin 11. evinizde çalışacak bir etkileşim. Özellikle çok sağlam dostluklar kurabilirsiniz bu süreçte. Yeni projeler, yeni hedefler ve hayaller adına yeni insanlarla tanışabilir veya kendi alanınızda bir takım reklamlar yapabilirsiniz. Burada bu e Yeni bir fikirle, yeni bir projeyle ortaya çıkmak ve bu süreçte insanların desteğinizi arkanıza almanız oldukça muhtemel. Yine büyük paralar kazanmak, sürpriz ekstrem yerlerden ekstrem kazançlar elde etmek, şansınızın yağlar gitmesi gibi bir durum söz konusu açıkçası. Uzakta ve çok da alışık olmadığınız yerlerde şansınız sizi bekliyor olabilir sevgili yengeç burçları. Güzellikler sizinle beraber olsun. Özellikle Satürn Kova Transiti boyunca neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız. Çok sevinirim, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar. Satürn'ün balık burcu geçişiyle beraber önümüzdeki 2,5 yıl boyunca 8. ev alanında bir takım sınavlar vereceksiniz. Nedir bu sınavlar? Ee, özellikle Satürn kova burcundayken geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca ilişkiler en büyük imtihan alanınız oldu. Bu süreçte eşiniz, ortağınız, partneriniz, muhatabınızla alakalı çok ciddi anlamda sınavlar vermeye başladınız. Birçoğunuz belki bu süreçte evlilik kararı aldı ve evliliğin sorumluluğunu aldı. Kiminiz ise belki boşandı. Boşanmanın bir takım yükümlülükleri ve sorumlulukları ile karşı karşıya kaldı. Kiminiz ise özellikle bu evliliği veya bu ortaklığı sürdürebilmek adına çokça emek ve çaba sarf etmek durumunda kaldı. Şimdi ise artık bu durumun sonuna geldiniz ve Satürn size karşıdan bakmayı bırakıp 8. evinize geçecek. Tabii bu noktada Biraz daha rahatlayacaksınız ancak 8. evde biraz krizleri getirir beraberinde. Burada özellikle eğer bir boşanma süreci yaşadıysanız maddi anlamda bir takım krizlerle mücadele etme dönemi olabilir. Dolayısıyla bu süreçte özellikle bütçenizi dengeye almanızı tavsiye edeceğim. Bununla beraber nafaka, borç, tazminat gibi konularda eşin maddi durumu, ortağın maddi durumu veya eşin ortağın hayatından mütevellit başınıza gelenlerle ilgili olarak daha daha çok mücadele etmeniz, daha çok sıkışmanız anlamına gelebilir. Yine bu dönemde ameliyatlar, operasyonlarla alakalı gündemler de etkin olacaktır. Eğer satürnünüz güzel açılar alıyorsa, sağlam, kalıcı çözüm yolları bulabileceğiniz de ifade etmekte fayda olacaktır. Aynı zamanda ruhsal anlamda kendinizi zaman zaman sıkışmış, bunalmış gibi hissedebilirsiniz. Kendinizi bir takım konulara kapatmak isteyebilirsiniz. Kendi gerçekliğinizle, Yüz yüze gelmek istemeyebilirsiniz. E, bu durum bir hasta sizi biraz e, zorlayabilir gibi gözüküyor. Ama bir taraftan da oldukça olgunlaşacağınız. Olayları artık farklı bir pencereden bakmaya başlayacağınız bir süreç etkin. Ve e, burada tabii ki bu yaşanan sıkıntılar ve krizlerin sonucunda çok daha güçlü, çok daha sağlam bir noktaya doğru gidiyorsunuz ki zaten en zorunu atlattınız. satürn 7. evinizden geçti. Özellikle e, bu geçişle beraber e, 2023'ün bahar ve yaz aylarında Satürn'ün Uranüs ve Kuzey Ay düğümü ile de çok güzel kontaklar olacak. Yani kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı çok sürpriz e, başlangıçlarda söz konusu olabilir. Örneğin siz bir boşanma süreci ile uğraşıyor ve ilgileniyorken karşınıza yeni bir aşk çıkabilir. Hatta yeni ve ciddi bir ilişkiye imza atabilirsiniz. Bununla beraber işle alakalı, mali durumunuzla alakalı sıkıntılar yaşarken siz hiç beklemediğiniz bir yerden birinin desteğiyle muhatap olabilirsiniz gibi de. Gözükmekte. Bakalım güzellikler sizinle beraber olsun sevgili Aslan Burçları. Özellikle Satürn Kova Burcundan geçerken yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve yükselen Burcu Başak olanlar. Satürnün Balık Burcu transiti başlıyor. Satürn önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca tam karşınızdan size göz kırpıyor olacak. Yani 7. Yüzden ilişkiler, ortaklıklar, taahhütler ve sözleşmeler evinizden burada tabii ki e, ilişkiler alanı sizin aslında en çok mücadele edeceğiniz bir alan haline gelecek. Özellikle satürn 7. evden geçerken bazen evlilik ihtimali de getirebiliyor. Birçoklarınız bu süreçte evlilik kararı alabilir. Bir ilişkinin sorumluluğunu üstlenme kararı alabilir. Aynı zamanda mevcutta devam eden evlilikler biraz daha yük haline gelebilir. Buradaki sorumluluk, buradaki partnerden kaynaklı sıkıntılar, gecikmeler, engellemeler sizi fazlasıyla zorlayabilir. Ve e, ilişkinin tadını alma Halktan ziyade sorumluluk ve mesuliyet kısmıyla ilgilendiğiniz için bu ilişki biraz daha zorlayıcı bir ilişki haline dönüşebilir. Sizin adınıza bakış açınızda özellikle mücadele edilmesi gereken bir alan olduğundan. Bununla beraber sağlam birliktelikler, sağlam ortaklıklar adına da aslında destekleniyorsunuz ama çokça çaba sarf etmeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. Bununla birlikte aynı zamanda yeni bir dava açmak, hukuksal meseleler, yeni sözleşmeler imzalamak, belki doğru bir avukat bulmakla alakalı da bir takım gecikmeler söz konusu olabilir. Bu gündemler sizi zaman zaman zorlayabilir gibi gözüküyor ama yine de ilişkiler alanında olgunlaşabilmek ve ilişkiler yoluyla kendinizi tanıyabilmek adına bu transit size bir bir fırsat sağlayacaktır. Geçtiğimiz süreçte satürn 6. elinizden geçerken özellikle iş hayatınız, çalışma arkadaşlarınız, Bununla beraber sağlığınız, aynı zamanda çalışma koşullarınızla alakalı ciddi sınavlar verdiniz. Çok çalıştığınız bir süreç oldu. Çok emek verdiğiniz bir süreç oldu. Belki bazı kronik rahatsızlıklarla uğraştınız. Belki iş hayatınızla alakalı olmak istediğiniz yere bir türlü ulaşamadınız veya çokça emek sarf ederek ulaşmak zorunda kaldınız. Şimdi ise konumuz biraz daha ikili ilişkiler olacak. Önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca sevgili Başak Burçları. Satürn balık burcuna geçtikten sonra özellikle 2023'ün bahar ve yaz aylarında Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü'ne de çok güzel kontaklar olacak. burcunda bu etkiye baktığımız zaman e, sizin haritanızda 9. evde çalışacağını görüyoruz. 9. ev ve 7. ev özellikle 2. evlilik konusunda yükselen başak burçları destekleniyor. Bununla beraber evlilikte ikinci bahar ikinci şans adına da destekleniyor olacaksınız. Yine eğer bir boşanma sürecindeyseniz yargısal bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız bu tarihlerde bu işlemlerin çok daha kolaylıkla sürpriz bir şekilde çözüldüğüne şahitlik edebilirsiniz. Yine e, seyahatler Farklı ülkeler, farklı coğrafyalar, farklı fikirlerle ya da yeni tanışacağınız insanlarla kurmuş olduğunuz diyalogların size fayda getireceği ve farklı bir bakış açısı sunacağı bir süreçte etkin olacaktır sevgili başaklar. Güzellikler sizinle beraber olsun diliyorum. Özellikle satürnün kova burcu geçişinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları. Satürnün balık burcu geçişiyle beraber önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca özellikle iş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinlerinize dair bir takım zorluklar ve mücadeleler içerisinde olacaksınız. Burada özellikle gündelik işlerinizi yapmak dahi her zamankinden daha büyük zul getirebilir size. Ee, sorumluluklar ağır gelebilir. Sırtınıza yükler yüklendiğini hissedebilirsiniz. Eğer çalışmış olduğunuz bir kurum varsa bu kurumda daha fazla sorumluluk, daha fazla iş yükü alabilirsiniz. Aynı zamanda kronik bir takım rahatsızlıklar varsa Satürn'ün bu transitinin geçişiyle beraber aslında bunlar da gün yüzüne çıkacaktır. Buradaki temel motivasyon sizin hayat rutinlerinizi yeniden doğru bir şekilde organize edebilmeniz adınadır. Yani çalışmış olduğunuz işte memnun değilseniz, çalışma koşullarınızdan memnun değilseniz, işinizi değiştirebilir veya bunun için hak talep edebilir. Ya da yeterince emek vermeye gayret gösterebilirsiniz. Sağlığınızla alakalı bir takım aksaklıklar varsa, bunun için gerçekten bir takım eforlar sarf edebilirsiniz. Yani burada aslında Satürn bizim sağlığımızı bozmaya veya bizim işimizi bozmaya gelmiyor. Burada amaç, Hayatınızı organize edebilmek. Hayatınızı organize edebilmek adına biraz çaba sarf etmeniz gerekecek. Tabi bununla beraber şöyle bir konu var. Yeni bir iş arayışında olanlar girmiş oldukları yerlerde uzun vadeli çalışmalar. Çalışmalar yapabilirler, uzun vadeli projelere merhaba diyebilirler. Yine bir evcil hayvan almak, evcil hayvanın sorumluluğunu almak bu süreçte etkin olabilir. Bununla beraber çalışma arkadaşlarınız çok olgun veya çok kuralcı, disiplinli insanlar olabilir. E, çalışma koşulları dediğim gibi sizi zorlayabilir ama günlük hayatınızda bile aslında yaptığınız işlerden keyif almaya çalışmak, e, bunu bir zevk haline getirmek bu süreçte bence oldukça faydalı olacaktır. Satürn e, kova burcundayken yani 5. evinizdeyken hayattan tat ve keyif alamamaya başladınız. Aşktan yana çocuklardan yana biraz e, yoruldunuz ve zorlandınız. Yani aşk sizin için büyük bir sorumluluk ve yük haline gelmeye başladı. Şimdi ise o alan biraz daha rahatlamaya başlıyor. E, artık kendinizi yeni aşklara, e, size iyi hissettirecek gelişmeleri açabilirsiniz ama hayatınızı da bir rutinde götürmek zorundasınız sevgili terazi burçları. Bununla alakalı zaman zaman... Satürn'ün mesajları olacaktır. 2023'ün Nisan ayından itibaren yaz aylarına kadarki dönemde Satürn'ün kuzey ay düğümü ve Uranüs'te çok güzel kontakları olacak. Bu etkileşim 8. eviniz ve e, aynı zamanda 6. evinizde olduğu için. Burada özellikle sağlıkla alakalı çok güzel gelişmeler var. Yani ameliyat, operasyon gündemleriniz varsa bu tarihlere denk getirebilirsiniz. Ha keza e, iyileşmek, şifalanmak için, beslenme rütunlarınızı değiştirmek için. Hayatınıza yeni alışkanlıklar kazandırabilmek için kendi karanlık yönünüz veya arkanızdan dönen işleri gözlemleyebilmek adına oldukça fırsatlı. Bununla beraber yeni işlerde bulunmak, toplu para giriş çıkışları, tazminat kıdem gibi hak edişleri almak adına da oldukça pozitif çalışacaktır bu süreç sevgili terazi burçları güzel bir süreç olsun diliyorum özellikle Satürn Kova burcunda geçerken Kova burcundan geçerken ne gibi deneyimler yaşadınız? Yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgiler, güzellikler, hoşça kalın. Merhaba sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar. Satürn'ün Balık burcu geçişi haritanızın 5. evinde etkili olacak. Burada özellikle geçtiğimiz yıllarda yani Satürn Kova burcundayken ciddi anlamda zorlandınız. Satürn dördüncü evimizden geçti aileniz aile büyükleriniz anneniz eşiniz yuvanız yuvanızla alakalı sorumluluklar konfor alanında bir türlü huzurlu ve mutlu hissedememek daha çok çalışmak daha çok efor sarf etmeye çalışmak sizi hayli yordu Tabii bu süreçte yine bir takım akrep burçları evlilik kararı almış olabilir ailesinin sorumluluğunu almış olabilir. Ailesiyle beraber yaşamaya başlamış olabilir. Kiminiz boşanma sürecinden geçmiş olabilir veya uzunca bir süren evlilik sorunlarıyla mücadele etmiş olabilirsiniz. Uzunca bir süre devam eden evlilik sorunlarıyla mücadele etmiş olabilirsiniz. Gerçekten kendinizi, kendi konfor alanınızı yeniden inşa etmek için gün gün uğraştığınız bir sürecin sonundasınız. Bu en kötü senaryoydu ve bunu yaşadığınız geçti gitti. Şimdi ise satürn 5. elinize geçiyor. Şimdi bu noktada evet satürn beşinci evde küçük şanslar evinizde çok da keyifli bir görünüm getirmeyecektir ancak yükselenize güzel açılar yapacağı için daha rahat atlatacaksınız bu iki buçuk yıllık süreci burada özellikle. Belki birçoğunuz çocuk sahibi olabilir, çocuğunun sorumluluğunu alabilir, bununla beraber yeni bir aşka ayarken açabilir, bu ilişki çok ciddi bir bağlantı olabilir. Yine yeni projeler için, sizi mutlu edecek gelişmeler için bir takım sorumluluklar almanız gerekebilir. Yani eğlenmeye çok fazla zaman olmayabilir, çok fazla çalışmanız gerekebilir, sizi heyecanlandıran bir konu için her gün düzenli olarak çalışmanız gerekecek açıkçası. Bu kiminiz için dediğim gibi çocuk olabilir, bir proje olabilir, kiminiz için bir aşk gündemi dahi olabilir. Burada tabii zaman zaman eğlenceye biraz boş yapmaya ihtiyaç duyacaksınız. Ama e, arada Satürn'ün bu tarz esleri de olacaktır. Şimdi özellikle 2023'ün bahar ve yaz aylarında Satürn'ün Uranüs ve Kuzey Aydüğümü ile çok güzel kontakları olacak. E, bu kontaklara baktığımız zaman Boğa Burcu ve Balık Burcu bandında yani sizin haritanızın 5. ve 7. evinde çok güzel görünümler var. Burada özellikle e, bu dönemde hayatınızın aşkını bulup evlenebilirsiniz sevgili akrep burçları. Bu bir ihtimaldir. Bununla beraber evliyseniz çocuk sahibi olabilirsiniz. Yine ilişkilerinizde aşkı, tutkuyu yeniden deneyimlemek, bunun için çaba sarf etmek de ön planda olacaktır. Aynı zamanda bir proje üzerinde ortaklık kurabilir, ortaklı girişimlere de merhaba diyebilirsiniz. Aynı zamanda eşinizin hayatında veya ortağınızın hayatında yaşanacak mutlu gelişmelerde size gayet iyi hissettirebilir gibi gözüküyor. Evet, genel adlarıyla Satürn'ün balık transiti bu şekilde ilerleyecek. Özellikle Satürn Kova Burcu'ndan geçerken geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca aileniz, eviniz, yuvanızla alakalı ne gibi deneyimler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Satürn'ün balık burcu transiti başlıyor. Satürn geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca sizin haritanızın üçüncü evinde etkinde. Özellikle kardeşler, yakın çevre ilişkileri, kendinizi ifade edebilmek, bir şekilde doğru yerde doğru cümleyi, doğru kararı alabilmekle alakalı bazı sınavlar verdiniz. Söz senettir e, lafını deneyimlediğiniz bir süreç olabilir. Ağzınızdan çıkan sözlerin e, bazen büyük sorumluluklara yol açması, bazen başınıza dert açması gibi temalar ön plana çıktı. Belki kiminiz araç alımı satımı ile alakalı zorluklar yaşadınız, kiminiz yakın çevrenizdeki insanlara Uzaklaştığınızı, yabancılaştığınızı fark ettiniz ve belki de bu süreçte çok sağlam anlaşmalar ve sözleşmelerde gerçekleştirmiş olabilirsiniz. Şimdi ise Satürn 3. evden çıkıp 4. evinize geçiyor. Satürn'ün 4. ev geçişi tabii ki zaman zaman yükselenize kare görünüm yapacağı için açıkçası biraz sizi zorlayacak. Bu süreçte aileniz, aile birliğiniz, konfor alanınız, ebeveynleriniz, yaşamış olduğunuz yer, kendi içsel Huzurunuzla alakalı bazı sınavlar vereceksiniz. Huzuru satın almak için çok çalışmak gerekecek. Satürn buradan geçerken aile içerisinde bir takım huzursuzluklar varsa bunu çözmek zorunda olan kişi siz olabilirsiniz. Yine birçok yay burcu evlenebilir, ev satın alabilir evin borcunu ödemeye başlayabilir evlilikle alakalı ciddi konularla muhatap olabilir aynı zamanda kendinizi içsel anlamda huzursuz hissederek aslında kendi içinizdeki o temelden kaynaklanan o geçmişten gelen konu neyse onu keşfetmeye başlayacaksınız yani sizi içten kemiren konu ne neden e, en güvenli alanda bile huzursuz hissediyorsunuz bunların aslında esasını keşfetmeye başlayacağınız bir süreç etkin olacaktır bir yapılanma süreci, bir inşaat süreci. Yani burada artık kendi hayatınızı, kendi tırnaklarınızı kazıyarak belli bir noktaya getirmek için iki buçuk yıllık bir süreciniz olacak. Evlilikler gündemden geçecek açıkçası. Bunları gözden geçireceksiniz. Aile ilişkileri, anne, baba, ebeveyn bunlar gündeminiz olacak. Çocukluğunuz, memleketiniz, ait olduğunuzu düşündüğünüz alan. Konfor alanınız, güvenli bölgeniz, herkesten sakladığınız o kara kutunuz neyse. Bunlarla yüzleşmeye başlayacaksınız bu süreçte. Ve e, bu süreci atlattıktan sonra gerçekten çok büyük olgunlukla yerinizi sağlamlaştırdıktan sonra ilerleyişinizi sürdüreceksiniz sevgili yay burçları. Evet satürnün balık burcu transiti genel itibariyle bu şekilde işleyecek. Özellikle satürn kova burcundan geçerken yaşamış olduklarınızı yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Bilhassa yakın çevreniz ve iletişimle alakalı konularda Güzellikler sizinle olsun diliyorum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanlar. Satürnün balık burcu transitinden bahsediyoruz. Satürn geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca sizin ikinci evinizdeydi. Burada aslında mali konularla ilgili, parasal gündemlerle ilgili ciddi zorluklar yaşadınız. Yani Gelir ve gider dengesizliği sizi hayli zorlamış olabilir. Kazançlarınız, harcamalarınızla çok denk düşmemiş olabilir. Veya bir şekilde kendinizi yetersiz, değersiz hissedeceğiniz deneyimler de yaşamış olabilirsiniz. Ve aslında kendi değerinizi kendinizin inşa etmenizin önemli olduğunu, kimsenin size bu değeri atfetmeyeceğini fark etmeniz gerekiyordu bu süreçte. Şimdi ise artık satürn ikinci elinizden çıkıp, üçüncü elinize yerleşiyor ve aslında iki buçuk yıl boyunca, Yükselerinizde de güzel ve destekleyici bir görünüm yapacak. Satürn buradan geçerken çevresel ilişkilerinizi sorgulatmaya başlayacak size. Özellikle evet kendinize olan güveni inşa etmeye başladınız ancak kendinizi gerçekten doğru bir şekilde ifade edebiliyor musunuz? İfadelerinizle karşılık bulabiliyor musunuz? Aklınızdan geçenleri dış dünyaya ne şekilde yansıtıyorsunuz? Bunlarla alakalı aslında önemli bir süreç. Bu dönemde belki kardeşler, yakın çevre, komşular çok yakın arkadaşlarınızla alakalı bazı sorumluluklar almanız da gerekebilir. Aynı zamanda çok önemli anlaşmalar, görüşmeler ve kontratlara da imza atabilirsiniz. Bununla beraber tabii ki biraz kısa mesafeli seyahatlerde, araçla alakalı hususlarda dikkatli olunması gerekebilir. Nerede, ne zaman, kiminle ne konuştuğunuza daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Daha az konuşup kendi içinizde kapanmayı tercih edeceğiniz bir süreç de olabilir ama bu dönemde özellikle eğitimler almak, kendinizi geliştirmek, size iyi gelecek çevrelerde insanlarla diyalog halinde olmak çok daha kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Satürn'ün balık burcu transit etkisi genel itibariyle bu şekilde işleyecektir. Özellikle geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca satürnün kova burcu transitinde mali konularda ve kendinize vermiş olduğunuz değerle alakalı ne gibi sınavlar verdiniz yorumlarda paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Güzellikler diliyorum. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar satürnün balık burcu geçişinden bahsediyoruz. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca satürnü burcunuza misafir ettiniz. Artık büyük bir sınavı başarıyla tamamlayıp takdir belgenizi aldığınız ve bir şekilde o üzerinizdeki ağırlıktan kurtulduğunuz bir süreç sizi bekliyor. Geçmiş olsun diyorum. Çünkü geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca gerçekten çok büyük sınavlar verdiniz. Her zamanki o çılgın ve marjinal yapınızdan çok farklı bir noktaya evrildiniz. Çok daha olgun, çok daha katı, çok daha kuralcı. Bazen olaylara olgunlukla Yaklaşıp aslında büyük resmi görmeyi reddeden, büyük çılgınlıklar yapmak istemeyen bir tavır içerisinde oldunuz. Burada yaşlandığınızı, yorulduğunuzu bile hissediyor olabilirsiniz geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca. Çünkü gerçekten kritik alanlarda da bir takım mücadeleler verdiniz ve her zaman durumu kotaran, idare eden de siz oldunuz. Ve bu yük, bu sorumluluk artık sona eriyor ve satürn'ü artık ikinci evinize doğru uğurluyorsunuz. Satürn'ün önümüzdeki iki buçuk yıl boyunca ikinci evinizde bulunması özellikle mali konularla ilintili olarak daha dikkatli ve temkinli bir sürecin başladığını işaret etmekte. Burada kaynaklarınız Harcamalarınız ve bütçeniz arasında bir takım dengesizlikler olabilir. Biraz daha cimri, biraz daha eli sıkı bir tavır takınabilirsiniz ki işinize yarayacaktır. Özellikle bütçenizi satürn buradan geçerken planlamanız gerekiyor. Aynı zamanda kendinize verdiğiniz değeri gözden geçirin. Yani kendinize hangi alanda yer edinebiliyorsunuz? Kendinizi başkalarına feda ederek, kurban ederek ilerlemek nereye kadar sürecek? Bununla alakalı artık... Kendi disiplininizi, sahip olduğunuz şeyleri, ait olduğunuz yerleri, kaynaklarınızı, harcamalarınızı, bütçenizi ve kendi varlığınızı korumanız gerekiyor. Sevgili kova burçları özellikle bu konularda bir takım sınavlarda etkin olacak gibi gözükmekte. 2023'ün bahar ve yaz aylarında özellikle satürnün kuzey ay düğümü ve uranüs ile e, güzel kontaklar olacak. Burada özellikle ailesel konularla ilgili konfor alanınızla alakalı yaşamış olduğunuz krizleri telafi edecek e, bir takım süreçler ön plana çıkabilir. Eviniz, yuvanız belki evle alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Belki ailenizle alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. İşte bunların çok kadarsel bir şekilde, çok alternatif çözüm yollarıyla çalışıyor. E, bir şekilde aşılmaya başlandığını fark edebilirsiniz. Belki ev almak istiyorsunuz. Bunun için yeterli bütçeye sahip değildiniz. Aslında bununla alakalı hak edişlerinizi de almaya başlayacağınız bir süreç etkin sevgili kova burçları. Evet, Satürn'ün balık burcu transiti bu şekilde. Özellikle geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca kendinizle alakalı ne gibi değişimlerden geçtiniz? Kendinizi hangi alanlarda olgunlaştırdınız? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Güzellikler sizinle beraber olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Satürn'ün burcunuzdaki transitinden bahsediyoruz. Evet geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Satürn 12. evinizdeydi. Ve burada aslında gölgede kalan sırtınızı döndüğünüz alanda kalan Satürn sizi ciddi korkularla sınadı. Yalnızlık korkusu, izole olma korkusu, bir şekilde dışlanma korkusu yaşamış olabilirsiniz bu dönemde. Hastaneler, hapishaneler, kapalı alanlarla alakalı fobiler. Ortaya çıkmış olabilir. Yine rüyalar, travmalar, bilinçaltı, bilinç dışı ile alakalı da bir takım zorluklar ve blokajlar gün yüzüne çıkmış olabilir. Geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca sevgili balık burçları. Şimdi ise artık satürn burcunuza doğru ilerliyor. Kendinizi yeniden inşa etmeye başlayacaksınız. Özellikle inançlarınızı, hedeflerinizi, hayallerinizi, ideallerinizi gözden geçirmeye başlamanız gereken bir süreç. Hayatın hemen hemen her alanında büyük bir olgunlaşma sürecine giriyorsunuz. Burada artık bilgi bir ruhla herkesin size akıl danıştığı, herkesin sizin bir şekilde takdirinizi ve onayınızı almayı beklediği bir e, yola doğru gidiyorsunuz. Yani e, burada aslında e, bir öğretmen ve öğrenci edasıyla insanlara yaklaşım sergileyebileceğiniz bir süreç başlıyor. Tabii ki bunlar bir günde olacak işler değil. Hayattan almış olduğunuz tecrübeler, e, edinimlerle beraber ve bu manevi enerjinizi... Bu şekilde somutlaştırmanızla beraber bu etki ceryan edecektir. Bununla beraber e, şunu söylemekte fayda var. 2023'ün özellikle Nisan ayından itibaren başlayan e, yaz aylarını kapsayan döneminde Satürn'ün Kuzey Ardüğümü ve Uranüs'te çok güzel kontaklar olacak. E, bu etki sizin haritanızın 3. evi ve 1. evinde. Yani çok sürpriz haberler alabilirsiniz sevgili balık burçlarım. Çok da ani kararlar alabilirsiniz. Evet. Fikir değişiklikleri, tarz değişiklikleri, iletişim tarzınızın, düşünce yapınızın değişeceği önemli ve hızlı gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Belki birçok balık burcu bu süreçte araba satın alabilir, istediği eğitime katılabilir, yakın çevresiyle alakalı çok sürpriz, çok pozitif gelişmeler yaşayabilir gibi de gözükmekte. Bakalım ne gibi güzellikler olacak. Özellikle geçtiğimiz 2,5 yıl boyunca Satürn 12. evinizden geçerken hangi travmalarınızla yüzleştiniz, hangi kayıpları verdiniz yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Güzellikler sizinle beraber olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar Satürn'ün Balık burcu transitine dair aktarmak istediklerim bunlardı. Zaman zaman daha spesifik konulara dair içerikleri paylaşıyor olacağım. Evet Satürn'den korkuyoruz. Evet Satürn bizi biraz zorluyor, engelliyor ve geciktiriyor süreçleri. Ama aynı zamanda hayatımızdaki stabil konular, sağlam konularda tamamen Satürn'le ilintili. Bakalım güzel niyetler ve güzel dileklerle özellikle inançlarımızın ve manevi değer yargılarımızın bizi bu süreçte koruyacağı bir döneme giriyoruz. Karma'nın çok daha etkin bir şekilde çalışacağını ilahi adalet mekanizmasının artık balık prensibiyle hayatımızda gözlemleneceğini söyleyebilmek mümkün. Evet buraya kadar dinlediyseniz kanalıma abone olur, videoyu beğenir ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus hesabından veya opikusastroloje.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.